Kaldırı başını yazıyan bu ağlama kıyamet olsa da ayaktayım her süküt ettiğim yalanlarım gibi kahret çok geç anladım sayyan gün günleri bir tonkayım. son kayıp sonuç uğradayım beni bir sormayın yok, yok sevgine hasret kalbine değerim hiç olmadı gökyüzü küs ben alttan ofükör kütük etti yüzünü ziyarete havalden ah ne güçsüz kaçtı bu deli ansız elimde ne varsa yitirdim masamla şimdi sorsana saplayatıp. Yine kalbim üstte ya Karanlık artık saklamaz her bir yarın aynı Biter mi tanrım? her gün eter aynı kavga Geçer gider yıl olsa da istemem ne kaybım Asil göz yaşlar her yana.